Bir uçak motoru imalatçısı bir havayolu şirketini batırabilir mi? Ne yazık ki bugünlerde bu sorunun cevabı evet'e doğru gidiyor. Hindistan'da çok ilginç olaylar yaşanıyor. Hindistan merkezli Go First Havayolları iflas başvurusunda bulunduğu ve iflas başvurusunda nedeni kullandığı Airbus A320 serisi, A320neo serilerindeki Pradhan Whitney imalatı PW-1100G motorlarının önlenemez teknik arızaları. Şirket, filoda bulunan toplam 49 uçaktan 27'sinin yere indiğini, bu sorunun uzun zamandır çözülemediğini ve birçok sefer iptali nedeniyle havayolu şirketinin ciddi ekonomik anlamda kayba uğradığı bilgisiyle gerekli mercilere başvurmuş durumda. İşte bu videomuzda bir motor imalatçısının çok ilginç öyküsünü sizlere anlatmaya çalışacağım. Çünkü İster askeri olsun ister sivil olsun bir uçakta bir helikopterde veya bir insansız hava aracındaki en pahalı malzemelerin başında motor geliyor. Sivil havacılıkta bir motorun maliyeti yaklaşık 5 milyon dolardan başlıyor ve uçak tipi büyüdükçe özellikler arttıkça 50 milyon dolara kadar çıkıyor. Ve aynı zamanda da uçak motorları... Gerçekten bir uçak veya helikopteri tasarlamaktan çok daha uzun. Zaten Türk savunma sanayi ile ilgili yaptığımız haberlerde de motor niye önemli sık sık dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışıyorum. İşte bir havayollu iflasa sürükleyen PW-1100G motorunun hikayesi. Sivil pazara baktığımız zaman dünyada büyük yolcu uçaklarını uçuran jet motorlar konusunda 3 ana imalatçı var. Bunların ikisi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biri General Electric, diğeri Pral Whitney, İngiltere merkezli de Rolls-Royce şirketi var. Ve tabii ki sivil pazarda artık eskisi kadar payları yok ama Rusya merkezli çok sayıda da üretici var ama artık çok fazla esameleri okunmuyor bu şirketlerin. Bu üç ana motor üreticisi piyasayı tabiri caizse domine ediyor. Ve aralarındaki ilginç işbirlikleri, bazen bir projenin devam etmesine katkıda sağlarken bazen de projelerin durmasına neden olabiliyor. Bu sektörün yıldızlarından biri de Pratt Whitney şirketiydi. Özellikle 1950'lerde biliyorsunuz jet motorlu yolcu uçakları çıkıyor. 60 ve 70'lerin sonuna kadar ürettiği motorla gerçekten piyasanın çok önemli hakimlerinden biriydi. Fakat 1980'lere gelindiğinde ilginç bir gelişme yaşanıyor. Boeing o zaman 737'lerin İkinci neslini yani 300, 400, 500 serilerini tasarlayacak. Yeni bir motor konusunda Pratt Whitney'ye baskı kuruyor. Whitney de JT8 serisi ki o 100 ve 200'deki o ince uzun motorlardır. Yenisini geliştirmek konusunda Boeing'in bu talebini çok olumlu bakmıyor. Boeing bir alternatif olarak General Electric'e gidiyor. General Electric de kendine Fransa merkezli Sinekma şirketini ortak alarak o şu anda da halen kullanılan CFM56 serisi motorları üretmeye başlıyor ve bir anda Pratt Whitney'nin o sivil pazardaki hakimiyetini kırmaya başlıyor. 80'ler, daha sonra 90'lar gerçekten piyasada sivil yolcu uçağı pazarında Pratt Whitney'nin payının küçülmeye başladığı yıllar ve giderek o da ağırlığını özellikle Amerika merkezli askeri uçak teknolojilerine, odaklanıyor, iş jetlerine odaklanıyor ve bu pazarı bırakmıyor. Fakat 2000'li yıllara geldikten sonra daha doğrusu 2010'ları görmeye başladıktan sonra Pradan Whitney çok önemli bir sivil pazara geri dönüş kararı alıyor kendi adıyla birlikte. Şimdi sivil yolcu uçağı pazarının en çok talep gören uçakları tek koridor ailesinde Boeing'in 737 şu an Max ailesi üretiliyor. Airbus'un A320 serisi onun da NEO olarak adlandırılan yeni nesil motoru var. Yeni nesil serisi var. Bura için... Yeni bir motor geliştirmeye başlıyor. Fakat bu motor mevcut konseptlere göre çok farklı getirdiği yüksek teknolojiyle de bu motorlar yüksek yakıt tasarrufu sağlıyor, gürültü oranının düşük, çevreyi daha az kirletiyor ve böyle bir öncü bir teknoloji ortaya koyuyor. Normalde nedir? Jet motorlarına yolcu uçakları için veya askeri uçaklarda aynı şey. Baktığımız zaman önden havayı emen devasa paller. Giderek motor içerisinde o pallerin getirdiği havalar daha küçük türbünler tarafından döndürülüyor. Ve en sonunda bir yanma odasına getiriliyor hava. Ve bu yanma odasında yakıtın yakılmasıyla birlikte artan bir hızla egzozdan dışarı veriliyor. Burada o motorun ön tarafındaki büyük pallerin çok hızlı dönmesi gerekiyor. E çok hızlı dönen bir malzeme de zamanla, Bakım maliyetleri açısından sıkıntı çıkıyor. Ya değişmesi lazım ya da bunlara yoğun olarak bir bakım gerçekleştirmesi gerekiyor. Burada pranham Whitney ilginç bir e, tasarıma doğru gidiyor. Ve motorun içine bir dişli kutusu koyuyor. Ve böylelikle bu dişli kutusu sayesinde öndeki paller çok yüksek hızda dönmesine gerek kalmadan istenilen hava akışını motorun içine aktarabiliyor. Ve bu adımla birlikte uçağın motorun ömrü uzuyor, yakıt tasarrufu, düşük gürültü, çevreyi daha az kirletiyor gibi çok çok özelliklere yakalamış oluyor. Ve burada da tabii ki piyasaya A320neo serisiyle birlikte Pratt Whitney pazarlama faaliyetlerine başlıyor ve havayolu şirketlerinden de kısa sürede ilgi göstermeye başlıyor bu motor. Bu motorun ilk kullanıcısı Alman Lufthansa Havayolları oluyor ve sipariş verdi. A320-20 ne olara bu motorları seçiyor. Kağıt üzerinde her şey çok güzel ve 2015 yılına gelindiği zaman bu motorlar teslim ediliyor. Sertifikasyonları tamam. Airbus tarafından havacılık otoritelerinin verdiği onayla birlikte Lufthansa'nın filosuna katılmaya başlıyor. Uçaklar uçuyor. Fakat kısa bir süre sonra teknik problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yeni bir motor, çok özel bir teknoloji için gerçekten normal sayılabilecek şeyler. Yaklaşık 1,5 ila 2 saatlik uçuşlar sonrasında motorda hararetin arttığı, sıcaklığın arttığı ve bazı uçuşlarda o hararet öyle yükseliyor ki motoru korumak amacıyla sistem kendi kendini durdurmaya başlıyor, motor havada durmaya başlıyor. Bir Tabii ki bir yolcu uçağı için çok çok önemli bir durum. Arkasından Lufthansa uçakları yere indiriyor. Ve bunlarla ilgili çeşitli modifikasyon için yani değişiklik için Pradam-Witney'e başvuruda bulunmaya başlıyor. Ama tabii motor çok yeni. Neresinde problem var? Hızlı bir şekilde bulmak lazım bunları. Sivil havayolu şirketleri bu uçak motorlarını çok yoğun olarak kullanıyor. Örneğin tek koridorlu uçaklar günde nereden baksanız 16 saat gibi uçuş gerçekleştiriyor. Ve gerçekten yerde kaldığı uçağın her süre... Havayolu şirketi için ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Bunları hemen çözmek de çok kolay değil açıkçası. Pradam Whitney bunları çözmeye çalışıyor. Parçada değişikliklere gidiyor ama bu dünyanın her tarafına yayılmış çok ciddi bir üretim ağı olan bir konu. Yani buradaki problemi çözüp alıyorsunuz diğer tarafa İmallatçıda o parçayı değiştiriyorsunuz. Kalıplar değişiyor, üretim teknikleri değişiyor, tekrar gidiyor. Ve bu yoğun kullanım arasında bazen sıkıntılar da ortaya konmaya başlanabiliyor. E bu hararet problemini çözdükten sonra motor içerisindeki bazı işte o boruları, kabloları tutan kelepçelerle ilgili problemler çıkıyor. Daha sonra düşük basınç kompresörü ve yüksek basınç kompresörüyle ilgili problemler de arka arkaya gelmeye başlıyor. Bir yerden teknik anlamda bunlar çözülürken motor çok uzun vadeli bir şey başta teknik problemler olabilir İlerisi için düşük yakıt yaklaşımı tabii ki havayolları için her zaman çok önemli bir tercih çünkü bir havayolun cirosunda minimum uçuş operasyonunun yüzde 30'unu yakıt oluşturuyor. Süreç bu şekilde devam ederken e, Türk Havayolları da sipariş verdiği Airbus'a A320neo serisi için pradam Whitney motorlarını seçiyor. Burada da tabii ki rakip General Electric ile Signa'nın ortak CFMI şirketinin geliştirdiği CFM 56'dan geliştirilmiş LEAP 1 motorlara. LEAP 1'de ise General Electric daha e, basit bir yaklaşım içerisinde ve sadece motor içerisindeki ısının düşürülmesi, sistemlerin daha hafif olması ve daha yüksek verimlilik üzerine devam ediyor. Yani daha sağlamcı açıkçası LEAP 1 motoruna devam ediliyor ve Örneğin Türkiye'deki iki büyük A320neo kullanıcısı var. Bir tarafta Türk Hava Yolları 100 küsür uçak siparişi verdi Erbas'a. Pegasus da 100 sipariş verdi opsiyonlarla beraber. Mesela Pegasus daha sağlamcı bir şekilde Leap bir motorlarını seçiyor. Türk Hava Yolları ise Prat'ın bu geliştirdiği yeni teknolojiyi tercih ediyor. Bunda da tabii ki en büyük faktörün başında örneğin Prat'ın Türkiye'de çok büyük bir bakım merkezi var. Bu pazara girmeye istekli, daha fazla indirim yapıyor gibi bu tür olayları ortaya koyuyor. Fakat arka arka gelen problemler, özellikle işte bu GoFirst gibi Hindistan'da küçük hava yolları, özellikle de teknik birimleri daha ufak olan hava yolu şirketlerini oldukça zorlamaya başlıyor. Şimdi bir tarafta tabi Lufthansa veya Türk Hava Yolları gibi teknik bakım organizasyonları çok kuvvetli olan bu hizmeti başka hava yollarına satarak para kazanan şirketler açısından bunu çevirmek biraz daha kolay. Teknik ekipleri fazla, büyük sayılarla uçak siparişi veriyorlar, büyük sayılarda motor alıyorlar. Buralara tabii imalatçının bakışı biraz daha farklı. Ne yazık ki küçük şirketler bu yaklaşımın, daha doğrusu bu baskının ortasında kalıyorlar ve sonrasında da işte ekonomik anlamda 49 uçağınızın 27'sini uçuramadığınız zaman Bunlara gerekli modifikasyon desteği alamadığınız zaman ciddi bir problem oluyor. Şimdi tamamen iflas mı edecek? Nereye doğru gidecek? Finansman mı alacak? Çünkü burada açıkçası şirketlerin yaptığı politikalar da önemli. Ben merakla takip ediyorum ama go first konuyu uluslararası yargıya doğru götürüyor. Bu nereye gidecek? Nasıl sonuçlanacak? Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Çünkü Türk sivil havacılığı da merakla bu tarafa bakıyor. Bir taraftan da Dünya sivil havacılığı için de bu konu örnek bir karar teşkil etmiş olacak. İşte görüyorsunuz bir motor yapabilmek hiç kolay değil. Uçağı tasarlamanın belki 2-3 katı zaman harcanıyor. Uçağın en değerli parçası en belki de stratejik ve en teknik sorunlara bir şey olduğu zaman çok daha açık bir yapı içerisinde. Bu yapının inanılmaz iyi tasarlanması, mühendislik sorunlarının hızlı bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Dünyanın en önemli uçak motor imalatçılarından Pratt Whitney bile bu problemlerle karşı karşıya kalıyor ve bunları çözmekte zorluk çekiyor. İşte bu yüzden birisi motor yaptığı zaman örneğin işte Türkiye'de girişimler var, TEİ var, Kale'nin çeşitli mühimmatlar için geliştirdiği motor projeleri var. Gerçekten çok uzun vadeli bakmak, ya bu işler de çok gecikti dediğiniz zaman bu tür konuları ...düşünmenizde büyük önem arz ediyor. Evet bugünkü videomuzda bir havacılık şirketinin... E, ...tercihi, verdiği sipariş, beklenmedik arızalar... ...ve karşısında da tabii muhatap olarak yolcu var. Yolcuya karşı yükümlülüklerini geride getirememesi ve yaşanan iflasın... ...farklı bir açıdan, teknik açıdan sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Sorularınızı yorum olarak bana iletebilirsiniz... Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri sosyal medya mecralarımız, web sitemiz, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Buradan son dakika ve özel haberlerimizi görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.